Elimizde toplamak istediğimiz iki sayı var. Bunlardan ilki 327. Yani 3 tane 100. Yüz, yüzler basamağında 3 var. Burada görebilirsiniz. 300. Buradaki her büyük karenin içinde 100 tane küçük kare daha var ve bunların 3 tanesi 300 yapıyor. Elimde 2 tane de 10 on var. Onlar hanesinde 2 var. 2 tane onluk var burada. 7 tane de 1 var elimde birler basamağında da 7 var. Bakın, burada 7 tane de birlik var. Tam 7 tane 1. İşte burada 3 tane yüzlük, 2 tane onluk ve 7 tane birlik var. Yani 327. Şimdi buna 251 eklemek istiyorum. Bu da 2 tane yüzlük. Çünkü yüzler basamağında 2 var. 100 ve 200. 50 de 5 tane onluk demek. Çünkü onlar basamağında 5 var. Durun aynı renkte yazayım. 5 tane 10 da burada var. 1 tane 10, 2 tane 10, 3 tane 10, 4 tane 10, 5 tane 10. Son olaraksa birler basamağında 1 bir var. Yani bu da sadece 1 demek oluyor. İşte, o da burada. Tek bir tane birlik. Şimdi bu videoyu durdurun. Ve bu iki sayıyı toplamaya çalışın. Tamam. Hadi şimdi birlikte yapalım. 7 tane birlik var ve bunlara 1 tane daha 1 ekleyeceğiz. Yani elimizde kaç tane 1 oluyor? 7 tane birlik artı 1 bir tane birlik daha 8 tane birlik eder. İşte burada 7 ve 1 8 eder. 7 artı 1 eşittir 8. Şimdi onluklara bakalım. Burada 2 tane onluk var ve şimdi onlara 5 tane daha onluk ekleyeceğiz. Hepsi birlikte 7 tane onluk eder. 2 tane 10 artı 5 tane daha 10 eder, size 7 tane 10. Son olarak, eğer 3 tane yüzlüğe, 2 tane yüzlük daha eklersek, kaç tane yüzlüğümüz olur, 5 tane yüzlüğümüz olur. Gördüğünüz gibi, burada 5 tane yüzlük grubumuz var. Yani yüzler hanesine, 5 yazıyoruz. Demek ki, 327 artı 251 eşittir 578. 500'lük, 7 onluk ve 8 birlik.